Merhaba sevgili Koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar. 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, 2022 kişisel değerlerinizi fark edip yeteneklerinizi değerlendirdiğiniz takdirde sizin için maddi manevi büyük fırsatlar getirebilir. Evet, yıla Venüs retrosuyla başlıyoruz. Venüs sizin para evinizi, ikinci evinizi yönetiyor ve Ocak ayı boyunca özellikle parasal konular, iş konuları, kariyer evinizde kariyer konularınızla ilgili alanları daha fazla sorgulayacaksınız burada yaptığınız işleri beraber çalıştığınız kişileri e, özellikle iş konularındaki sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz e, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz koşullar işte birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz veya e, özellikle iş ve kariyer konularındaki tercihlerinizle ilgili bazı gözlemler olabilir tüm bunlar biraz daha sorgulama altında olacak Ocak ayında yeni kararlar vermemek daha doğru olabilir süregelen koşulları devam ettirmek veya biraz hani gözlemek sizin için daha doğru olabilir alışverişler parasal yatırımlar özellikle maddi konular iş konuları kariyer konularında e, hızlı karar vermemek e, gerekiyor yılın geneline baktığımızda Aslında tutulmalar ay düğünleri geçişi ikinci ve sekizinci evinizde olacağı için sevgili koçlar bu yıl sizin için para konuları Tabii ki birinci planda kazançlarınız iş konuları kazandığınız paraların değerlenmesi veya size ait bazı mal varlıklarının yönetilmesi borç alacak konuları başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar hisseli paralar eşinizin kaynakları tüm bunlar yıl genelinde daha güçlü etkilerle dönüşümler içerisinde olabilir Uranüs de para evinizde unutmayın yıl genelinde güçlü bir Uranüs etkisini de hissedeceğiz tutulmalar Nisan Mayıs Kasım ve Ekim aylarında olacak Tabii ki altı ay arayla dört tutulmamız var bu yıl e, ve yılın genelinde büyük resimle baktığımızda Aslında bu tutulmalar şekillendiriyor özellikle Nisan ve Mayıs'taki tutunmayla beraber Nisan tutunması e, para kazançlarınızla ilgili iş ve kariyer konularında size hızlı ve yeni açılımlar getirebilir iş arıyorsanız bir iş imkanı örneğin veya çalışmalarınızda kariyerinizde yeni kapıların açılması e, farklı alanlardan yeni kazanç imkanları olabilir daha önceden yaptığınız bazı maddi yatırımların gelirleri yani geri dönüşleri söz konusu olabilir ee, Mayıs ayında Akrep burcunda bir ay tutulması 8. evinizde Güney düğüm yönünde olacağı için özellikle borçlanmalar kredi konuları başkalarıyla paylaştığınız kaynaklara bu yılın genelinde Aslında biraz daha hassas yaklaşmanız gerekiyor ee, Kazançlarınızı güvenli bir şekilde değerlendirmeniz istikrarlı bir para politikası izlemeniz lazım Boğa çünkü tutumluluk demek ee, macera aramıyoruz yıl genelinde Uranüs her ne kadar zaman zaman size bazı ilginç fikirler getirse de maddi konularda fırsatlar getirse de güvenli adımlar atmakta fayda var borçlanma konularına dikkat edelim Kredi konularına dikkat edelim, borçlarımızı ödeme konularında daha dikkatli ve sorumlu davranmaya çalışalım. Eşimizin kaynakları ya da ortaklı gelirler alanında zaman zaman kısıtlamalar olabilir ya da beklemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle yılın genelindeki daha çok Mayıs ayı ve yıl sonunda Kasım ayı dikkat çekiyor. Biraz da hani vergi konuları, borç konuları, ödeme konuları, sigorta, miras, nafaka gibi bazı konular hayatımızda kendini gösterebilir ve bunlarla ilgili mücadelelerimiz olabilir. Evet, Ocak ayında Venüs Retrosu iş kariyer konularında gözden geçirmeleri neden olurken, gezegeniniz Mars bu yıl çok önemli bir e, hareketle üçüncü evinizde uzun süre kalacak Ağustos ortalarında İkizler Burcu'na geçiyor yılı zaten burada tamamlayacak yılın son iki ayı 31 Ekim'den itibaren de gerilemesi var retro harekette olacak bu sizin için önemli ve enerji Tabii ki e, hareketli bir yılda olduğunuzu işaret ediyor özellikle Ağustos ortalarından itibaren daha fazla seyahatlerin gezilerin ticari aktivitelerin olması mümkün yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkileriniz bu yıl öne çıkıyor yani kardeşler akrabalar komşularla daha fazla e, bir enerji alışverişi içerisinde olabilirsiniz ama Mars hareket olduğu kadar aksiyon olduğu kadar biraz agresyon da yaratır Buradaki il ilişkilere mücadelelere de dikkat edelim özellikle gerileme döneminde yılın son iki ayında seyahat planlarınızda bazı gecikmeler eğitimlerle ilgili konularda sorunlar ya da yakın çevre ilişkileriniz kardeşler akrabalarla ilgili bazı problemler daha çok sizi zorlayabilir ee, özellikle Ağustos ayı Eylül sonu ve Ekim başlarını ticari aktiviteler e, ve eğitim konularında çok başarılı bir şekilde değerlendirebilirsiniz ve buralardan kazanç anlamında da fırsatlar karşınıza çıkarabilir Mars'ın geçişi sevgili koçlar Evet e, sorumluluklar gezegenimiz Satürn bu yılda kova burcunda geçen yıl olduğu gibi 11. evinizde ilerliyor olacak bu yıl Uranüs'te çok fazla bir zıtlaşması yok sadece yıl sonu Ekim ayında bir Uranüs Satürn karesi hissedeceğiz. Yılın genelinde Satürn Kova burcunda özellikle sizin için tabii ki e, geleceğe ait planlarınızda biraz daha yeni yapılandırmalar, daha güçlü adımlar atmanız konusunda sorumluluklarınıza dikkat çekiyor. Hani iş konuları, kariyer konularında yapıcı e, davranabilir burada Satürn veya iş ve kariyerden kazandığınız kaynakları uzun vadeli, istikrarlı bir şekilde değerlendirmek veya yeni bir yeni projelere e, aktarmak için de yıl genelinde size daha ciddi daha kararlı enerjiler verecek grup çalışmaları ekip çalışmaları arkadaşlarla ilişkilerinizle daha ciddi yapılandırmalar içerisinde bazı arkadaşlarınızla Evet yollarınızı ayırabilirsiniz Satürn burada gerekliyle gereksiz biraz ayırt ediyor Aslında ee, sorumluluklar öne çıktığı için daha çok iş bağlantıları biraz daha olgun kişilerle daha fazla bir arada olmanız ya da bazı gruplarda organizasyonlarda işte kulüp olabilir dernek olabilir vakıf olabilir Hatta politik bazı uygulamalar olabilir buralarda bazı sorumluluklar alabileceğinizi de işaret ediyor özellikle Ekim ayında Satürn Uranüs karesi e, finansal kaynaklarınızı daha doğru değerlendirmeniz gerektiğini risk almamanız gerektiğini işaret ediyor Çünkü e, Uranüs'ün teziriyle alınabilecek bazı riskler burada kısıtlanmalar ve beklemediğimiz koşullar nedeniyle kayıplarda getirebilir buna dengeli yaklaşmakta fayda var Sevgili koçlar 2022'de şans gezegenimiz Jüpiter sizin burcunuzda ziyaret edecek Öncelikle yılın ilk altı ayında 11 Mayıs'a kadar balık burcunda bir Jüpiter geçişi var 12 evinizde olacak 12 ev Jüpiter içinde güzel bir ev burada maddi gelişimler açısından özellikle manevi ilerlemeler açısından sizi çok destekleyebilir kendinize daha güvenli daha huzurlu hissedebilirsiniz sanki böyle bir e, manevi rehberlik almak ve yani görünmez bazı enerjilerin sizi koruması gibi bir etki söz konusu üstelik Balık burcundaki Jüpiter Nisan ayında muhteşem açılar yapacak Nisan'ın başında 17 Nisan arası Oğlak burcundaki plüto ile bir seksil açısı var bu size otoritenin yani güçlü kişilerin, özellikle iş kariyer konularında önemli desteklerini, yardımlarını getirebilir. Yine Jüpiter'in özellikle 5, 15 Nisan arasında Neptün'le güzel bir kavuşumu var. Jüpiter-Neptün kavuşumu manevi derinleşme farkındalık anlamında muhteşem bir enerji getiriyor size e, bu yıl biraz da hayatın e, ruhsal yönlerini daha fazla sorgulayabilirsiniz önemli bireysel keşifler yapmanız mümkün e, özellikle bu tarz konularda çalışmalar yapmanız biraz daha hani e, ruhsallaşmanız maneviyata yönelmeniz mümkün görünüyor Tabii ki karşılıklı yardımlaşma faaliyetleri de hayatınızda söz konusu olabilir hani sizin başkalarına destek olmanız yardımlarda bulunmanız ya da ihtiyaç duyduğunuz alanlarda size farklı yardımların gelmesi çeşitli şekillerde mümkün yurtdışı konuları uluslararası konular özellikle işinizle de bağlantılı olabilir Bunlar ee, önemli ve güçlü kişilerden destekler alabilirsiniz buralardaki amaçlarınıza özellikle Nisan ayında e, ulaşabilirsiniz Nisan ayı sizin için önemli bir ay zaten burcunuzda bir yeni ay oluyor e, bu yeni ay işte yeni adımlar atabilirsiniz, yeni açılımlar olabilir ve bu hedeflerinizde, hayatınızda yapacağınız girişimlerde çok güçlü rehberlikler almanız, çok güçlü maddi manevi desteklerle karşılaşmanız da mümkün görünüyor. Sevgili koçlar, 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter burcunuza geçiyor. 28 Ekim'e kadar. Jüpiter burcunuzda ilerleyecek 28 Ekim'den itibaren tekrar bir balık burcuna geçişi var ama Aralık 21 Aralık'tan itibaren tekrar burcunuza dönecek Evet tabii ki güneşinizle kavuşan bir Jüpiter önemli bir gezegen 12 yılda bir Çünkü Jüpiter burcunuzu ziyaret ediyor Bu da size önemli bazı fırsatlar getirebilir çok şanslı olabileceğiniz bir dönem özellikle Nisan ayında alacağınız yardımları destekleri ya da içsel rehberlikleri iyi değerlendirebilirsiniz 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle beraber daha özgüvenli daha cesur daha aktif bir dönem bekliyor sizi e, girişimler konusunda hayatınızda yeni bir şeylere başlatma konusunda e, çok daha güçlü bir destek altında olacaksınız sevgili koçlar 11 Mayıs'tan itibaren büyük şans gezegenimiz Jüpiter burcunuza geçecek 12 yılda bir burcunuzu ziyaret ediyor biliyorsunuz O yüzden çok önemli ve çok güzel bir etki bu yıl içerisinde 28 Ekim'e kadar da burcunuzda olacak özellikle Nisan ayındaki alacağınız içsel rehberlikler ve yardımlarla hedefinizi belirlerseniz 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in de desteğiyle gerçekten çok hızlı adımlar atabilirsiniz Jüpiter büyütücü geliştirici bir gezegen enerjileri büyütüyor sizin özgüveniniz de artıracak kişisel cesaretiniz de artıracak kendinizi daha dikkat çekmek için daha özgüvenli bir şekilde yani hayatınızdaki amaçlarınıza rahatlıkla insiyatif alarak adım atabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Ve tabii ki e, şanslı da olacaksınız bu dönem içerisinde. Üstelik Ağustos ortalarından itibaren Mars'ın da ikizler Burcu'ndan size güzel bir destek verecek olması. Ekim'in sonuna kadar olan dönemde İlişkiler, ticari aktiviteler, eğitimle ilgili girişimler, kişisel bazı hedeflerinizde, sosyal hayatınızda ve ilişkiler alanında çok güçlü açılımlar, destekler size getirebilir. Bu güzel yılı iyi değerlendirmeye çalışın sevgili koçlar. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda da yeni videolarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.